Herkese merhaba sevgili Teknoloji Roku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte WhatsApp alternatifi mesajlaşma programlarına göz atıyoruz. Neden böyle bir video hazırladık? Aslında biraz bundan sizlere bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde WhatsApp bir açıklama yaptı ve biz kullanıcılara ki Türkiye'deki kullanıcıları da kapsıyor bu durum arkadaşlar. Bilgilerimizi Facebook iş ortaklarıyla paylaşmazsak yani WhatsApp'taki bilgilerimizi, Facebook'taki iş ortaklarıyla paylaşma konusunda izin vermezsek 8 Şubat tarihinden itibaren WhatsApp'ı kullanamayacağımız konusunda bir bildiri, bir duyuru yaptı. Şimdi bir mesaj olarak geliyor bize bu arkadaşlar WhatsApp'ı açtığımızda ve bu mesaja onaylıyorum demezseniz 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp'ı kullanamayacaksınız. İşte bu duyuru ile beraber Türkiye'de birçok kullanıcı yavaş yavaş farklı alternatifler aramaya da başladı. Biz de bu videoda bu alternatif mesajlaşma uygulamalarına bir göz atmak istedik. Listenin birinci sırasında birçok kullanıcının Türkiye'de bildiği ve kullandığı Telegram yer alıyor. Telegram bildiğiniz gibi Rusya merkezli bir. Anlık mesajlaşma uygulaması aynen WhatsApp'ta olduğu gibi birçok özelliği de var. İşte dosya gönderme, mesaj alma, mesaj verme, işte insanlara istediğiniz gibi bir grup oluşturma gibi bazı özellikleri bulunuyor. Yani aslında Telegram'ı WhatsApp'ın farklı bir varyasyonu olarak düşünebiliriz. Bu uygulama da ücretsiz arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Eğer WhatsApp kullanmak istemezseniz Telegram uygulamasında ücretsiz olarak hem Android hem de iOS'ta cep telefonlarınıza ve tabletlerinize yükleyerek kullanabilirsiniz. Bir diğer WhatsApp alternatifi program ise Viber. Biliyorsunuz uzun yıllardır Viber da yine Telegram kadar popüler olmasa da ülkemizde de kullanılan bir mesajlaşma uygulaması. Bu da bu uygulamada yine aynen WhatsApp ve Telegram'da olduğu gibi ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Hem Android hem iOS versiyonu bulunan uygulamayı da ilgili marketlerden telefonunuza yükleyerek kullanabiliyorsunuz. Aslında Hani WhatsApp ya da Telegram'dan farklı çok böyle ekstra bir özelliği bulunmuyor Viber'ın belki ama yine farklı fonksiyonlarıyla ya da işte bilgilerinizi en azından Facebook'ta paylaşmamak için kullanabileceğiniz alternatif bir program. Bir diğer alternatif mesajlaşma uygulaması ise Türkiye'den geliyor. Biliyorsunuz Turkcell'in geliştirdiği bir Bip isimli uygulama vardı. Bu uygulamayı Turkcell abonesi olmasanız da cep telefonunuza yükleyerek kullanabiliyorsunuz. Eğer yerli malı olsun, yurdun malı olsun, benim verilerim Türkiye'de kalsın, Türkiye'de kullanılsın istiyorsanız WhatsApp yerine Bip'i de kullanabileceğinizi belirtmiş olalım. Bir diğer uygulama ise arkadaşlar yakın zamana kadar popüler değildi bu uygulama ama SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla ortaya çıkan Signal isimli yani sinyal isimli bir uygulama var arkadaşlar. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman bu anlama geliyor. Bu uygulamada WhatsApp kadar komplike ya da işte Telegram ya da başka kadar çok Gelişmiş özellikleri bulunmasa da yine de anlık mesajlaşma ihtiyaçlarınızı gidermek için kullanılabilecek bir alternatif uygulama olduğunu da söyleyelim. Ama söylediğim gibi WhatsApp kadar gelişmiş özellikler sunmuyor bize Signal ama yine de eğer ben... WhatsApp kullanmak istemiyorum, verilerimi de Facebook'la paylaşmak istemiyorum derseniz kullanabileceğiniz alternatif bir uygulama. Evet listemiz şimdilik belki bu kadar ama şunu da unutmamakta fayda var. Farklı farklı birçok alternatif mesajlaşma uygulaması bulunuyor. Hatta bunlardan bazıları kullanıcı arasındaki bir güvenlik ağı oluşturarak da çalışabiliyorlar. Ama tabii ki burada önemli olan noktanın şu olduğunu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Kişisel olarak sizin kullandığınız uygulamanın XYZ olmasından ziyade herkesin kullandığı ya da toplumun genel olarak kullandığı bir uygulamayı tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü örneğin siz Telegram kullanıyorsunuz ama karşı taraf WhatsApp kullanıyorsa Telegram'ı kullanıyor olmanızın bir anlamı çok da kalmıyor. Ya da siz Viber kullanıyorsanız karşı tarafta Viber yoksa o zaman o kişiyle iletişim kuramayacağınızı da belirtmiş olalım. Bu arada bu uygulamaların tamamı ücretsiz olduğu için yine aslında bir noktadan sonra sizin bu kişisel verileriniz kullanılıyor. Yani ne yaptığınız, ne, nerede aktif olduğunuz, saat kaçta uyandığınız gibi bilgiler aslında bu tarz uygulamalar üzerinden e, gelişmiş algoritmalar yardımıyla kullanılıyor. E, Öğrenilebiliyor. Bu yüzden çok kişisel bilgileri, e, siyasi düşüncelerinizi ya da işte kredi kartı bilgilerinizi gibi bilgilerin aslında bu tarz uygulamalar üzerinde kullanılmamasını, paylaşılmamasını özellikle ve özellikle altını çiziyoruz. Burada biz WhatsApp alternatif uygulamalardan bahsetmeye çalıştık. Whatsapp'ın Facebook'taki iş ortaklarıyla bu bilgileri paylaşıyor olması aslında çok da doğru bir şey değil. Bunu her fırsatta söylüyoruz. Hem teknoloji oku olarak hem de siz okuyucularımıza iletmeye çalışıyoruz arkadaşlar. O bakımdan bu tarz konularda dikkatli olmanızı Whatsapp olur veya diğer anlık mesajlaşma uygulamaları olur. Paylaştığınız dokümanlara özellikle ve özellikle dikkat etmenizi öneriyoruz. Kişisel bilgilerinizi, kredi kartı bilgilerinizi ya da daha farklı bilgilerinizi e, lütfen bu tarz ağlarda kesinlikle ve kesinlikle paylaşmayın. Aslında biraz da şunu söylemekte fayda var. Normal fiziksel bir dünyada ne yapıyorsak, kimlerle neleri paylaşıyorsak ya da neleri paylaşmıyorsak bu tarz e, WhatsApp gibi, Facebook gibi ya da benzeri bu, bu tarz mesajlaşma veya sosyal medya platformlarında da paylaştığımız bilgilerin bu çerçevede olmasına dikkat etmenizi öneriyoruz. Bu videoda sizlere WhatsApp alternatifi platformlar hakkında bilgi vermeye çalıştık arkadaşlar. Sizin de öneriniz varsa şöyle bir uygulama da var. Şunu da anlatabilirdiniz. Şunu söyle siz çok güzel ordu gibi yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal adını takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.